Evet, burası Karadağ, dünyanın yeni devletlerinden birisi. Değim yerindeyse çiçeği burnundaki bir yeni devlet. Ama dünyanın en önemli turizm merkezi burası. 600 bin civarından nüfusu ve Dalmaçya sahilleri, Adriyatik sahillerinde önemli bir kent. Başkenti Bodkordisa, Kotor gibi, ee, Bar gibi çok güzel şehirleri var. Burası bar ve barda misafir olduk. Karadağ'da çektiğimiz görüntüler var. Sizleri Devralen Parkı ile belgesel görüntülerle Adriyatik sahillerinden Karadağ'a götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Adası Karadağ sahillerinde dünyanın en pahalı otellerinin bulunduğu ada. Meşhur Senstevan Adası'ndaki o tarihi balıkçı köyünden çevrilen turistik keşlerin bulunduğu yer. <türüzmeler> Turizm önemli. Turizm çok önemli gerçekten. Karadağ sahillerindeyiz. Karadağ adliyatik sahilleri de Dalmatya sahilleri de deniyor ama en önemli turistik yerlerinden birisi Sence Stefan Adası. Hemen karşımızda bu ada ve dünyanın en pahalı otellerinin bulunduğu adanın hemen karşısındayız. Belgesel görüntülerle sizleri Karadağ sahillerine götürüyoruz. Karadağ'dayız da ünlü bir e, balıkçı barınağı olan Adana'nın karşısındayız. E, burası bugün e, Dünya Sosyetesi'nin e, kullandığı bir yer. Bu sahiller çok önemli. Siz Balkan turu yapan Koçukavak Turizmi Yönetim Kurulu Başkanısınız. Evet. Ne kadar geliyor, ilgi nedir bu bölgelere Türkiye'den? Evet, e, Tabii eski e, Osmanlı e, toprakları Balkanlara... Buradan geçiyoruz. Bosna'ya buradan geçiyoruz. Arnavutluk Bosna arasındaki yolumuz. Bundan dolayı artık kaldı ki ile çok muhteşem gezilmesi gereken bir yer. Tatil merkezi. Bundan dolayı Karadağ'a talep çok. tarafından yoktuğum çok önemli bir otel. Öncelik sahibi, sahillerinin ihtişamlı menzarası. Trabzon'dan e, tarih öğretmeni Hasan Suçmez. Bu gezide e, sizin gibi değerli bir e, dostumuzla tanışmış olmaktan son derece mutlu olduğumu da öncelikle belirtmek istiyorum. E, Koşukavat Kovat krizimle e, Trabzon'dan başlayıp İstanbul'da Rıza'da Şekillenen ve İstanbul Sabahya Gökçe Havaalanı'ndan e, havalandıktan sonra Makedonya'da şekillemeye başlayan güzel bir tarihi gezi e, yapmış e, bulunuyoruz. Hala bu süresi devam ediyor. Balkanlar e, bizim e, tarihimizin e, en azı sayfalarının yaşandığı bir dönemi bize hatırlatıyor. Osmanlı'nın e, yüksek hoşçörüsünün sonradan ihanetle karşılandığı bir coğrafya olarak hafızamızda yer etmiş. Hatırlanacağı üzere Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinin dünyanın zor şartlarının yaşandığı bütün dünya devletlerinin en karışık ve biriydi Balkanlar. Osmanlı için de böyle bir problem oluşturuyordu. Osmanlı'nın yönetimi dünyanın emperyal devletlerinin baskısı altında olduğu için dört bir taraftan yangına su taşıma zorunda kendisini hissediyordu ve en fazla yangının olduğu alan da Düne kadar yüksek müsamahımızla bizim e, yönetimimiz altında refah içinde yaşayan bakan devletleri, Osmanlı'nın içine düştüğü bu bunalımı dönemden Avrupa devletlerinin kışıtmasıyla da nasıl bağımsızlığımızı kazanabiliriz diye kendi aralarında Avrupa devletlerinin yardımıyla da birleşiyorlar. Ve 11 Ekim 1912 yılında Osmanlı'ya kendilerini asırlarca yüksek ile koruyan ve yöneten ve yaşamalarını, dilini, dinini, e, izra etmelerini sağlayan anlayışa karşı isyan ediyorlar. Avrupa devletleri baştan bu isyan sonucunda mutlaka isyanın Osmanlılar tarafından bastırılacağını düşünerek sabah sonuzunda sınırların değişmeyeceğine ilan etmiş olsalar bile 13 Mayıs 1913'te yapılan anlaşma, Büyük Anlaşması e, e, muacenesinde e, Balkan devletlerinin Midyenes çizgisinin batısına kalan bütün toprakları alıp bölüşebilmelerine rıza gösteriyor. Son bir gayretle Osmanlı 2. Balkan Savaşı dediğimiz savaşta canını dişine takarak hareket eden baş hanım kahramanlığıyla da Edirne Sarışiri Edirnemizi başkent Edirnemizi geri alabildik. Şu şapkaları çıkaralım. Budvada tarihi kiliseler var. Birçok kilisenin bulunduğu Budvada Tarihi şehrin içerisindeyiz. Öyle işte bu kalenin içerisinde müsaade. Kimle aynını yapıyorlar hadi. Çıklarsan kızarlar değil mi? Evet simit, kalp denginde simit. Kaç, kaç, kaç. Bir pastane. Havariyo. Pizza. Pizza, simit. Her şey var. Ee, ekmek, berk. Türkiye selam. Türkiye selam. Simit. Tarihi eserler, kılıçlar, kalkanlar, silahlar. Budua şehrinde bir antika çarşısındayız. Budva sokaklarındayız. Tarihi Budva Kalesi'nin içerisi burası. Çok sayıda turist geliyor dünyanın çok bölgesinde. Biz de tarihe not düşüyoruz Budva sokaklarında. Adriyatik sahillerinde Budva sokakları gerçekten görülmeye değer. adriyatik sahiplerinin tarihi geçmişini araştırıyoruz. Yatlar, katlar tarihi yerler çok şey söylüyor adriyatik sahiplerinde Karadağ'da Budva'da hadi hadi bir Yani Yuvayı nasıl buldunuz? Sizi tanıyalım. Çok güzel bulduk. Ben Zehra, Trabzon Beşikdüzü'nden ee, tekne turu yaptık. Çok güzel kayalıklar, fiyortlar gördük. Ee, çok memnun kaldık. 40 dakikalık bir tur yaptık. Güzel görmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel bir tur. Merhabalar.